Bugün 13 Ekim 2021 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Oğlak burcundaki ay güne pratik ve gerçekçi enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde ay, terazi burcundaki Mars ve Güneş ile dik açılar yapacak. Enerjimiz yüksek olsa da duygu ve düşüncelerimizi dengelemekte zorlanabiliriz. Huzursuz ve gergin enerjiler iletişim sorunları ve ilişkilerde çatışmalara zemin hazırlayabilir. Sabırsız ve dürtüsel tavırlardan uzak durup sakin ve sağduyulu olmaya özen gösterelim. Oğlak burcundaki ay ile balık burcundaki Neptün arasındaki olumlu açıysa, ilişkilerde anlayış ve empati geliştirmemize yardım edebilir. Öğlen 13.53'de ay ve Plüton oğlak burcunda kavuşacak ve boşluğa girecek. Ay günün geri kalanında önemli bir açı yapmayacak. Kararlı ve tutkulu olabileceğimiz öğle saatlerinde odaklandığımız bir konuda derinlemesine araştırmalar yapabiliriz. Ancak sonuç almamız zorlaşabilir, sürüncemede kalabilir, şartları fazla zorlamamakta fayda var duygusal baskılar artabilir kuşku kaygı kuruntu kıskançlık gibi negatif duygulardan uzak durmaya çalışalım ay gece 23:47'de kova burcuna geçecek önümüzdeki iki gün kova burcunda ilerleyecek olan ay toplumsal ve sosyal kavramlarını da ön plana çıkarabilir siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun